Seray hanım sormuş. Demiş ki herhangi bir hayvanı görünce bize zarar vermese bile özellikle yılan, böcek, örümcek gibi hayvanlarda neden o hayvanı hemen öldürmek veya kovmak arzusu içindeyiz? Ben değilim aslında ama öyle olur. Yani bazı oluyor evet. Yani bu o... Hocam ya bu işte yılan görülen kaçmak, işte kovmak, işte bu bir refleksif. Yani evet bazı inançlarda hatta sevap falan yani onları öldürmek öyle öyle evet. var gerçekten. Ben ee... tam tersi hocam. Öldürün yılan öldürülmez diye biliyorum. Şey <gülüyor>

lanetinden dolayı bir Aha, de o hayvanı evet. o kadar kötüleştirmiş ki yani bir de laneti üzerine bulaşması evet, falan oluyor evet. ama evet. ama yani maalesef bazı böyle uç inançlarda var o işte Haca bazı hayvan türleri lanetli kabul edilir, yok edilmesi

önerilir falan filan. Ya mesela aslında ben bunları her zaman bir inancın ne kadar dünyayla bağdaşık olduğunu hı hı. bir özsuz olarak kullanırım. Yani herhangi bir hayvan türünün yeryüzüne silmenin bedelleri çok ağırdır arkadaşlar. Evet. O yüzden hiçbir <gülüyor> hayvan öldürülmemelidir. Öyle bir şey yok. Sen bir şey diyecektin bu arada. Hocam bir anda şey geldi aklıma bu acaba öğrenilmiş yani refleksif olmasının yanında öğrenilmiş bir şey olabilir mi diye çünkü bir anı geldi küçük yaşlarımda bir yılanla

münasebetim oluyor benim. Yanımdan sadece çekip giderken ben bakıyorum. ve Ama etrafındaki herkes büyük bir panik halinde. Hani onlar bana yaklaşamıyorlar yılandan dolayı. Biz sakiniz, o da sakin. Hani böyle bir an var ama ben mesela tepki vermediğim istiyorum. İlk önce aslında doğal olarak dürtüsel olsaydı diyorum, tepki vermek gerekirdi.

Yılan ve örümcek gibi bu bacaklı korkusunun hı hı. doğuştan geldiğini söyleyenler var ama ispatlanmış bir durum i̇şte değil İşte orada bir düşünceye daldım da o yüzden. Hı hı. Kültürel gibi gözüküyor daha çok. Çünkü değil ben mi? gerçekten yani ben korkardım. Çünkü benim ailemde korku vardı. Hı hı. Ben sonra biyoloji okurken onları biz topladık koleksiyonunu falan filan yaptık yani biz işte

biyolojide olduğunuz için. Koleksiyon derken yani bilimsel koleksiyonlara örnekler topladık. <gülüyor> Evde böyle örülecek cesetler. Orada alıştım. Mesela benim çocuklarıma da genellikle annelerde de biyolog olduğu için hani öyle bir böcek korkusu falan filan çok sirayet etmiş değil benim kuzum kızım bulduğu

kuzum dedim bak özelliğin evet. kızımı kuzum çıktı geliyor. suç mesela. Büyük kızım ayıp kendim böyle çekirge mekeke görünce avuçlayabilir mesela direkt olarak. Bunun öğrenilmiş bir tarafı var ama bizim birçok böyle ani dürtüsel davranışlarımız yapıyoruz ya böyle dürtüsel sistemden geliyor. Sistem bir dediğimiz o atavi sistemden geliyor. E şimdi mesela modern dünyada yaşadığımız yerlere baktığınızda aslında şu şehirleri falan kurduğumuz zaten köyleri, kasabaları kurduğumuz yerler o hayvanların eski evleri, eski arazileri. O araziler onlara ait. Ve biz gelip onların Hı. üzerine çöküyoruz

Orayı da bunlardan olabildiğince arındırmaya çalışıyoruz ki kafamıza göre rahat, konforlu bir hayat yaşayalım. Ondan sonra mesela ben çok gördüm bodrumda modrumda yazlık evin duvarında ah böyle bir tane kertenkele duruyor. Ev ahalisi bir anda camlardan atlıyor falan <gülüyor> ben Ya Bir kere arkadaşlar Türkiye'de insana bir şey yapacak bir kertenkele yok. Komodo evet. ejderi değil ki bu yani bir tane kertenkele. Hayvan zaten sizden korkutu kaçıyor. Evet. Ama kertenkelenin orada olmasının sebebi orası onun mekanı zaten. Bizim o arkadaşa gösterdiğimiz aşırı

tepki onun da dahil olduğu doğaya yabancılaşmamızla alakalı bir şey. Biz bizi ısıran bir sivrisineği elbette ki elimizi vurup öldürebiliriz. Elbette ki onu işte niloncu üstüne ilaç sıkarız, bir şey yaparız yani onunla mücadele etmek isteriz ama bize zararı olmayan bir hayvanı özellikle de gelip arazini istimlak ettikten sonra

Sağda solda görüyoruz göz rahatımızı bozuyor, bizi tedirgin ediyor diye öldürmek aymazlıktır, tuhaflıktır ve ilkelliktir. İlksel değil, ilkel bir davranıştır. İnsanın geriye gidişini temsil eder. Maalesef birçok gelenekte böyle bir şey var yani. Kerttenkere gördüğünü kapısıyla yılana küçükken başını ezeceksin diye laf var ya. O hayvanları etrafımızda istemiyoruz. Çünkü kendimize kurduğumuz sistemde o hayvanların yeri yok. Çünkü orası doğa değil, orası bizim yaşam alanımız. Ama bunun bedelini insanlar çok kötü

diyorlar Etraflarındaki canlı dengesini bozdukları zaman o yarın bir gün besinlerine yansıyor. Tarlalarına hastalık olarak geliyor. İşte yılanların öldürme farelerin artışı. Tabii, çok aynen klasiktir. öyle. Vebanın yayılmasının en evet. büyük sebebi mesela o fare baskını vesaire. Dolayısıyla yani yapmayın. Bu işleri yapmayalım ama bunun da dürtüsel bir tepki olarak içimizde her zaman bizi beklediğini unutmayalım. Sık sık doğayla temas eden insanda böyle tuhaf durumlar göremezsiniz. Ekran karşısında hareketsiz kalmış, eğitimden uzak düşmüş

Ve bir de ricam var hazır konu açılmışken özellikle sevgili şehirli arkadaşlar. Yani yapabiliyorsanız mümkün mertebe çocuklarınızı kıra bayıra götürdüğünüzde onlara böyle ya işte aman böcek ısırır, aman ay kertenkele uzak dur gibi refleksler vermemeye çalışın. Bir, bir çocukları izleyin önce. Çocuklar nasıl yaklaşıyorlar o hayvanlara? Sizi temin ederim Türkiye'de ısırınca öldüren örümcek

Efendim kolunuzu, bacağınızı, parmağınızı koparacak bir kertenkele. Böyle bir timsah mimsah yok Türkiye'de. Yani burası öyle bir yer değil. Buradaki hayvanlar Halim Selim. Akrep türlerinden uzak durmayı tercih edebilirsiniz. O da öldürmez de şişiriyor. Akrep sokarsa biraz toksinden ötürü şişiriyor. Türkiye'de çok az nadir zehirli yılan var. Onlar da zaten caldır caldır renklerinden belli olur. Zehirli yılanı da nasıl ayırt edeceğinizi söyleyeyim. Çok kolaydır. Kafası üçgen kuyruğu, silmeyse kaç?

yani uzak dur. O yılan zehirlidir neticede ama yuvarlak kafalı bildiğimiz su yılanları böyle güzel güzel renkli kuyruğu da küt ise o hayvan solucandan farksızdır ki solucandan korkan da var bu arada. Hı. Arkadaşlar millet solucanları yiyor ya topraktan alıyor. Solucan korkulacak bir şey değil. Yemeyin tabii ama yani bu hayvanlara biraz ilgi gösterirseniz ve en azından çocukların o hayvanlara nasıl yaklaştığını izleme fırsatı bulursanız onları gereksiz yere alarm durumuna geçirmeden önce sanıyorum böyle tuhaf hareketleri de yavaş yavaş hayatımızdan çıkarız. Ben evimde

Üç farklı zamanda kertenkele besledim ve büyüttüm. Beni hiç sevmediler. Hiç bana böyle bir ah işte bu bizim besleyenimiz falan diye böyle bir Kadir Şinastik göstermediler. Çünkü...

Onların şeyi yok yani, korteks ve limbik sistem pek yok o hayvanlarda, onlar beyin sapıyla yaşıyorlar. Ama ben onları çok sevdim, bana çok şey öğretti. Hatta bir tanesi yazık, şeyde, akvaryumdan kaçmış, evde yazık ararken suda yaşıyorlar, su kertenkelesiydi. Koltuğun dibinde vefat etmiş yazık. Ona böyle çok duygusal bir cenaze töreni de yaptık, onun için umurunda mıydı bilmiyorum ama. Çok öğreticidir, yılan besledim, kertenkele besledim. Size de tavsiye ederim, özellikle böyle biraz marjinal hayvanlarla temasa geçmeye çalışın.

Ya hakikaten çok sevdim. Şu anda bu videoyu izlerken fenalık geçirenler var evet. biliyorum. Çünkü ağzıma 20 kere kertenkele çıktı. Onlar hariç. Onların Hı. fobisi var muhtemelen. Oraya Sinan çok diye bir var. arkadaşım vardı. O da evde iguana besliyordu.

Siz acaba sinanlar olacak? Hayvanlar da iguanayı <gülüyor> eziyet ediyoruz diye korkuyorum. Iguani hani? biraz tropik iklim hayvanı ya. Ona göre çok ciddi bir tabii odasını tabii. falan ayırmıştım. Tabii tabii ona göre yapmak evet. lazım. Ben o riske giremedim. Mesela peygamber devesi beslediğimiz dönem vardı. O böcek var ya mantis Muhteşemdir. Yani canlı sinek atmazsan yemiyor çok aristokrat ha. Bunlar canlı <gülüyor> sinek olacak böyle akvaryumunda sinek yakalayacağım öldürmeden. <gülüyor> o uçarken sineği punduna getirip yiyecek falan. Ama muhteşem hayvanlardı. Çok ilginç. Mesela peygamber devesi, dana burnu. Bunlar

böyle Anadolu'da görünce korktuğumuz hayvana halbuki ot yiyor bunlar ya biri toprak kazıyor öbürü ot diyor size bir şey yapmaz en fazla sinek yiyor. Yani bizi ısırabilecek falan bir tarafları yok. Aklıma bir özellikle çok patolojik bir anı geldi. Ankara Kızılay Meydanı'nda hem de çok ilginç 84 müydü 86 miydi? Halley kuyruklu Yıldız'ın görülebildiği günlerden biri. Halley kuyruklu yıldızı geçiyor. Birisi 76 senede bir geçiyor. Ben ona bir kere denk geldim. Bir daha zannetmiyorum geleceğim ama evet. o akşam

Kızılay'da arkadaşlarla oturuyoruz, akşama doğru yani geç saatler hava kararmış. Ne alakası varsa Kızılay'daki bir kafenin ortasında bir arkadaş otururken şöyle önüne baktı ve ayağa kalktı lan lan, lan, lan diye şu kadar bir peygamber devesi şu kucağında duruyor. Kafeterya boşaldı yemin ediyorum. Yani herkes bir yere kaçıyor. Dedim ne yapıyorsunuz bu sonuçta ot yiyen bir böcek

zaten yaprağa benziyor kendisi. Küçücük bir şey. Hayvanı aldık bir kenara atalım falan filan derken millet boynunu kırıyordu panikten yani. O gün dedim ki modern insan bir tuhaf. Ben insanın fabrikalarını yazacağım Yok yalan o gün aklıma gelmedi ama bu tip vakalardan <gülüyor> dolayı çok doluyum arkadaşlar. Neyse ciddi fobiler var hocam. Yani özellikle örümcek tabii, gibi. Yani ben tabii. hani altında kesinlikle belki tip olabilir işte öğrenilmiş kolektif bir bilgi vardır. Bilmiyoruz bir şey vardır ama ya bir nabze öğrenildiğini de düşünüyorum. Hani. Ya, azal bir düşünsene.

Yani annenle gidiyorsun el ele hı hı. bir şey görüyor anne Haa falan yapıyor. Ya annen senin dağ gibi güvendiğin varlık. Tabii, o öyle işte. bağırıp kaçıyorsa sen ondan fobik geliştirirsin. Çok normal bir ondan şey. Ondan korkmam lazım. kontrollü olmak lazım sevgili bebeğinler. Böcek hı. bizi yemez. Biz böceklerin canını okuyoruz yani. Onlara iyi davranalım. <Gülüyor>